Kandı yerde araştırılıp belgeselleştirilir diyerek yollardayız. Değerli izleyenlerimiz önemli bir coğrafya. İslam medeniyetiyle asırlar önce şereflenen Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli merkezi Van Gölü sahillerinde. Burası 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin lojistik ve bir anlamda karargah üstü. Burası İpek Yolu'nun önemli merkezi. Burası Erciş ve Erciş ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle karşınızdayız. Erciş'e gidiyoruz. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri Aras'tır bir ucunda Serhat, Bir kızım vardır Dicle'dir bir oğlum var Fırat, iki kızım var Seyhan, Ceyhan, kıskançlık veriler ya da Her nesneye can verilir Yeşil Çukuruva'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl yağ, Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya, İşte benim ben ben Anadolu'yum, Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım, Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Pazar denizinde Abaz'ım Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım İşte benim, ben, ben Anadolu'yum Ben Ağrı Dağı'nda güvercin'im, Bitlis'te Ahlat, Van'da yavaş'ım Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de, Ahmedihan'i, Fakriyet Beyran'a kuş'um Ben çizre yollarından, Memuzin ile yoldaş'ım Batman'da petrol, Diyarbakır ovasında pamuk, Melikahmet khanında kumaşım. Siirt'te Koçarlı Mardin'de Suriyeli Antep'te Şahin, Urfa'da Halil Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da terzi baba, Elazığ'da kağıtçım, um. Muzur'da alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. başım. İşte benim ben ben Anadolu'yu. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Erciş'te, Karakoy'un devletinin en büyük hükümde bir tanesi olan Karayusuf Paşa'nın eşi Kadem Paşa Antun Kümmettin'in ve onun çocuklarının bulunduğu yerdeyiz. Erciş Belediyesi ve Erciş kaymakamlığı olarak tarihimize sahip çıkabilmek, medeniyetin uçaklar arası geçişini sağlayabilmek anlamında bulunduğumuz bu öğren yerinde bu çevre düzenlemelerini yaparak, peyzaj çalışmalarını yaparak tekrar Erciş'in hemşirelerimizin hizmetini sunmanın mutluluğunu gururla yaşıyoruz. Tarihine sahip çıkabilmek, geçmişten günümüze maziye natiyeye yapılacak çalışmaların yeni kuşaklara aktarılması anlamına çok önem arz etmektir. Bulunduğumuz coğrafya, Türk-İslam coğrafyasındaki en kıymetli noktaların bir tanesidir. Bulunduğumuz yerin dışında, tarih boyunca çok büyük bir kültür mirası olan, sözel mirasın ve yazıl mirasının en kıymetli eserlerinden bir tanesi olan Ercişli Emrah'ın memleketindeyiz. Ercişli Emrah ve onun Selbihan Hatun'un da mezarlarını yap yaptırarak, Çelebi Bağında bulunduğu yerde yaptırarak, Erşimimizin, vanımızın ve memleketimizin kültürel mirası bu kafkasya olmuş oldu. Bu bize büyük bir mutluluk katmaktadır. Gerek belediye başkanlığımız olarak, gerekse kaymakamlığımız olarak tekrar bölgemizde bulunan tarihi Karakoyunludurundan kalma mezarlarında iyi hatar duvarlarını çevreleyerek tekrar kültür mirasımız için katlanıp mutlu olabilmekteyiz. Bizler bulunduğumuz coğrafyada geçmişimize sahip çıkarak geleceğe hızlı bir şekilde yürüyebilmek, bu emin adımda yürümek anlamında öncesinde kıymetli eserler sahip çıkmak hem tarihimize vermiş olduğu en büyük bir bir tanesi büyük bir kültürel bir vebal olarak görmekteyiz. Gerek Erciş Belediyemiz işte, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı destekliğiyle, gerekse siyaset kurumunun kıymetli temsilcileriyle bir araya gerek, tekrar kültürel mirasımızı ön plana çıkartmak, yapılan çalışmaların, kadimdeki mirasımızın önemli eserlerini insanlara tekrar anlatabilmek, tekrar tanıtabilmenin mutluluğunu, gururunu ve yaşıyoruz. Ben bu kıymetli eserlerin tekrardan hayata geçirilmesi, tekrar canlandırılması ve kültürel mirasımıza bu katkının tekrar sağlanması anlamından emeği geçen gerek Erciş Belediyesi çalışanlarına, gerekse kaymakamlığımızın kıymetli personeline ve bütün arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizde bulunan farklı noktalardaki farklı medeniyetli aile eserlerin tekrar gün yüzüne çıkartılması ve bu eserler sahip çıkılması ve yeni kuşaklara anlatılması noktasında büyük bir özgürlük çalışmanın mutluluğunu, gururunu, onur yaşıyorum. Bu vesileyle yapılan çalışmaların Erciş'imize... Banımıza, memleketimize ve dünya coğrafyasına katkılar sağlaması temenni ediyoruz. Burası Erciş. Burası Van Gölü kenarında tarih, kültür, medeniyet merkezi ve en önemlisi de Karakoyunlar Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapmış Erciş'teyiz. Van Gölü kenarındayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin devralem programı olarak izlerini araştırıp tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Van Gölü sahillerindeyiz. Çocukluk yıllarımızda Erdiş daha e, güzeldi. Yani e, tabi bu kadar gelişmemişti. E, çocuk, mahallemizdeki samimiyet, samimiyet, ilişkiler, komşuluk ilişkileri çok daha güzeldi. E, Erdiş gerçekten e, güzel bir şehir. Göl kıyısında. Artı e, çok tarihi eski olan e, Karakoyunlara başkentlik yapmış bir şehir. Erdiş'te yürüyerek göle gidip gölde hep çocuk, mahalle arkadaşları birlikte yüzerdik ve o bize çok mutluluk verirdi. O zaman göl daha temizdi. Şimdi de temiz gerçi, çok fazla sanayi atığı gitmiyor ama o zamanlar biraz daha farklıydı. Van Göl'ü çok güzel, hatta biz göl değil deniz diyoruz. Herkesi gerçekten burayı görmeye davet ediyoruz, burayı görsünler. İnsan faktörünün e, özellikleri beni çok etkiledi açıkçası. Buradaki insanların e, bizi e, evimizde hissettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını gördük açıkçası. E, çok iyi bir misafirperverlik gösterdiler. Herkes bizimle sohbet etmeye çalıştığı gerçekten etkilenmemek imkansız. E, buradaki şenliklerle ilgili de... E, Olağanüstü bir çaba, olağanüstü bir emek. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Selçuklu Mezarlığı'na gidiyoruz. Sadece Ahlat'ta değil, Erciş'te de çok önemli bir Selçuklu Mezarlığı var. Tarih, tarihin yaşandığı yerde araştırılır. Burası Erciş. İslam medeniyetiyle 641 yılında şereflenmişti. 1071'den önce buralara Selçuklular gelmiş, medeniyet getirmişlerdi. Karakoyunlara başkentlik yapmıştı burası Erciş. Ve önemli bir yerdeyiz şu an. Van Gölü'nün hemen yanı başında ve büyük bir Selçuklu mezarlığı var. Çok... Şu anda bulunduğumuz yer eski Erciş'in tarihi mezarlığı. Burada binlerce mezar. Selçuklara ait, Koyunlara ait, Ali ve sandukalı mezarlar vardı. Maalesef mezar taşlarının bir kısmı kırıldı, bir kısmı yok edildi ve bugün işte gördüğünüz gibi bir sürü mezarın olduğu yerde çıkacak gazlar da var. Maalesef biz tarihimize gerçekten sahip çıkamadık. Burası sizin de belirttiğiniz gibi ilk Selçuklu Seferleri 1018 yılında Çağrı Bey tarafından bu yöreler yapılıyor. 1054 yılında da Sultan Tuğrul Bey tarafından ertişe geçiliyor geçiriliyor. 1064 yılında da Sultan Partisan'ın oğlu Medikşah tarafından ele geçiriliyor. 1064-1071 yılları arasında da Malazki Savaşı'nın ön hazırlıklarının Erciş'te yapıldığı özellikle belirtiliyor. Biz de şu anda Selçukluların atalarının Mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Burada aynı zamanda hem Selçuklular'a ait, hem Karakoyunlar'a ait, hem de Osmanlılar'a ait çok sayıda mezar vardır. Hemen sağ tarafta ise Ertiş Kalesi. Yani daha doğrusu 1841 yılına kadar Ertiş olan yer. 1841'de Göl Suları Van, Göl Suları kale kenti alınca halk... Şu andaki yer şehirleşiyor ve bu kaleyi de yapan Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan. Ve kale de şu anda göl sularıyla tahrip olmuş. Sadece iki bedeni ayakta. Altyapısının Uralta olduğu söyleniyor. Burası aynı zamanda bir büyüktür. Karakoyun'dan Selçuklulara özellikle ait dedelerinin vefatları sonrası Bura höy haline getirilerek üst toprakla beslenip mezarlarını buraya gömüyorlar. Burada 1060 yılına ait mezarlar da var, Yazıli mezarlar da var. Ve gördüğünüz alan, şu anda gördüğünüz alan eski alanla çok farklı. Daha eskiden şahideli mezarlar, sandukalı mezarlar daha fazlaydı. Maalesef gördüğünüz gibi kırmışlar. Kırmışlar karıncada bir tarih yavaş yavaş yok oluyor. Biz de istiyoruz ki bu tarih yok olmasın. Bu tarih gelecek nesle aktarılsın. Gelecek nasil de burada bir Selçuklu'nun yaşadığını, bir Karakoy'nun yaşadığını, bir Osmanlı'nın yaşadığını bilsin. Biraz önce de belirttiniz. Buraya Hazreti Ömer döneminde ve Hazreti Osman döneminde seferleri yapılmış. Halk cizyeye bağlandıktan sonra tekrar gidilmiştir. Yani buranın Bura halkının İslamiyetle tanışması 638-640 yıllarına kadar gitmektedir. Türbeler genellikle ya emirlere aittir, ya büyük zatlara aittir ya da ham ve eşlerine aittir. Burayı kazmışlar herhalde hazine bulmak için şunu özellikle belirtiyorum, hiçbir İslam mezarlığında hazine olmaz. Hiçbir Müslüman mezarlığında altın olmaz ama nedense bazı cahil insanlar bazı işaretlere bakarak bazı yazılara bakarak tahmin yürütüp işte hazine var diyerek burayı kazmaktadırlar. Yoksa Müslüman mezarlığında hazine kesinlikle olmaz. Yalnız şunu belirtecek, belirteceğim. Erdiş, kara koyunlara başkentlik yapmış çok nadir ilçelerden biridir. Buraya büyük değer verilirdi, büyük kıymet verilirdi. Ve derlerdi ki büyük bizim büyüklerimizin, büyük zatların mezarlarıdır. Buralara dokunmaz, her cuma gele, dua ederlerdi. Fakat son yıllarda ne olduysa bu mezarlara e, hazine avcıları diyelim, defne avcıları diyelim, kaçak yapılarla gelip hazine arayışına giriyorlar ki bu da hatadır. ecdadın defineciler tarafından o güzelim kümbet yıkılarak sökülen, dağıtılan mezarlığı ve mezarlar manevi tapu senedimiz mezarlar, kültür ve medeniyet tarihimizin geçmişi mezarlar, mezarlıklar, atalarımızın, dedelerimizin mezarları. Onların ruhuna fatiha okumamız gerekiyor. Aziz ecdadımızın mezarlarını maalesef o defineciler kazıyıp yok ediyorlar. Bunlar Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Karakoylu'nun tapularıdır. Evet. Biz bu tapuları yok edersek diğerlerinin hiçbir anlamı kalmaz. Efendim buradan öncelikle burada metfun, aziz ecdadın ve bizi biz yapan değerlerin, şehitlerimizin ve medeniyet coğrafyamızda, gönül coğrafyamızdaki tüm ehli imanın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. söze hacet yok. O görüntülerle çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri Van Gölü kenarındaki ilk Selçuklu mezarlığından o acı manzaralarla baş başa bırakıyoruz. Yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Van Valiliğimizi, Van Kültür Turizm Müdürlüğünü, Erciş Kaymakamımızı ve Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığını, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ve bu kurumlardan sorumlu sayın bakanlarımızı tarihi göreve davet ediyoruz. Lütfen gelip burayı görsünler. Ama bir başka davet daha yapmak istiyoruz. Her şeyi devletten beklemeyelim. Birçok sivil toplum örgütümüz var, sivil toplum kuruluşumuz var, akademisyenlerimiz var. Lütfen Erciş'e gelsinler. O Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ön hazırlığı olan, Karakoyullara başkentlik yapan Erciş'teki Buralara sahip çıksınlar diyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri tarihi Erciş'teki Selçuklu Mezarlığı'na götürüyoruz. Yeni definler de yapıldığını görüyoruz maalesef. Bu da büyük bir... pazarlar kümbetler türbeler manevi tapu senetlerimiz evet Erciş'te karakoyunlar devletini araştırıyoruz karakoyunlar medeniyetini araştırıyoruz ve uzun yıllar başkentlik yapmıştı burası karakoyunlar devletine evet yıkık dökük kümbet karakoyunlar devletinin önemli devlet adamlarından Kara Yusuf Bey veya Kara Yusuf Paşa evet Zortul'dayız Erciş'teyiz İpek Yolun önemli merkezindeyiz, kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Kümbet 23 çekim, 2000 2000 ile bu tarafa yıkılmış durumda. Kümbet üzerindeki çift kartal, çift kartalın çift aslanlar arasında huzurda haclar ham bulunduğu resimlerle kısımda da boydan boya Ayet'in kürsü vardı. Kümbet iki kısımdan meydana gelmek, gelmektedir. Birisi Mubyalı kısmı yani Cenezen'in olduğu yer. Diğeri de dua edilen yer. Şu anda üst tarafı ve arka tarafı komple yıkılmış. Acı olan tarafı e, Karakoyunlara başkentlik yapmış. Erç'te kara Karakoyunların en güçlü hükümden mezarının türbesinin, kümbetinin bu hale gelmiş olması. Bir bir yıkılıyor, yok oluyor. koyunlar Devleti, Bakü'den Akdeniz Polisinde burada büyük bir coğrafyada uzun yıl alıkıklılık yapar. Yani üç, dört, ülke bugün bu coğrafya içerisinde. Ama onun en büyük komutanlarından, en büyük devlet adamlarından Kara Yusuf Bey, Kara Yusuf Paşa'nın içler acısı mezarı. Bu mezar, bu türbe Bayram Hoca'ya dağı edildi. Doğu Karadeniz bölgesine Türkistan medeniyetini taşıyan o önemli Hacı Emiroğulları beyliğinin de kurucularından birisinin adı Bayram Kadısı. Bayram Bey, Bayramoğlu, Hacı Emir Bey, belki de bu Bayramoğlu ile o bayram aynı soyla aynı isimlerken bedeniyet tarihimizi Erciş'te Karakoyunlarının başkenti İslam bedeniyetiyle altı yılında şereflenen coğrafyada İpek yolu güzergahındaki Erciş'te araştırdığımız ve yok olan bir tür bir tapu senedimizin görüntülerini ilgili ve yetkililerini kamuoyuna akademisyenlerin bilgisine sunmak istiyoruz. Burası yıkılıp bir olursa manevi tapu senetimizi kayıp yok olur. O kiliselere ki 180 yıl önceki kiliselere önem verip tamir edenler 8 900 yıllık 1000 yıllık eserlere neden sahip çıkmazlar? Buradan onları göreve davet etmek istiyorum. Çok ülkeye hakim olduğunu ispat eden o çift başlı aslan üstte kartal ama maalesef kırılmış. kırılmış kırmışlar daha doğrusu ve biz de ilgisiz kalmışız buralara vefasızlık yapmışız bu ecdada vefasız olan bizleri vefaya davet ediyorum başta kendim olmak üzere. Bayram Bey ki biz Hacı Emiroğulları Beyliği'nin de kurucularından belki aynı muhtemelen isimler veya dede torunlar bunlar. Ordu Mesudiye'de 1300 yılında kuruluyor Hacı Emiroğulları Beyliği. Bayram Kadısı. Açemir İbrahim Bey'in e, oğul babası Bayram Kadısı olarak geçiyor ve benim SP'nin Soğukpınar beldesinin 550 yıllık arşiv belgeleri Bayramoğlu'nun ailesi olarak geçiyor. Merhum evet. Profesör Faruk Sümer Hoca'nın evet. araştırmaları. Evet. Rahmetle anıyoruz Faruk Sümer Hoca'yı. Minnetle anıyoruz, evet. şükranla anıyoruz. Zaten Kara Koyunlar tarihini ortaya çıkaran ilk ve tek insan Profesör Faruk Sümer. Biz de Kara Koyunlar tarihini Profesör Faruk Sümer'in Kara Koyunlar adlı kitabından öğrendik. Bu kümbe 1976 76 yıllarında falan e, bir daha Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından e, restore edildi. Fakat 23 Ekim 2011 depreminden sonra da bu hale geldi. İnşallah bu yayın bu belgesel buna sebep olur, buna neden olur. Bu cümmetimiz yeniden ayağa kalkar ve biz de bununla kurutuyoruz. Evet biz de hem akademisyenleri hem devlet yöneticilerini ama özellikle vakıflar genel müdürümüzü, vakıflar yönetim kurulu başkanını, genel müdürlük yönetim kurulu başkanını ve özellikle de vakıflardan sorumlu bakanlığı göreve davet ediyoruz. Paşaatun Kara Koyunlu hükümdarlarından daha doğrusu Kara Koyunların en güçlü hükümdarlarından Kara Yusuf Şah'ın eşidir. Burada yatan da bu türbe de hem Kadem Paşaatun hem de oğulları Yaralı Şah Sevik ve Şah Mustafa adına yapılmıştır. Yapan da Rüstem Bey'dir. Cihan Şah döneminde yapılmıştır. Kendisi aynı zamanda Cihan Şah'ın da annesidir. Kitabesinde Cihan Şahın annesi olarak gösterilir ama aslında Kara İspan işi Cihan Şahın da annesidir. Biliyorsunuz Kara Koyunların başkenti de Erçiftir. Ee, Türkistan'dan İran'a, İran'dan da 30 bin çadırla bu bölgeye gelmiş, yerleşmiş ve ilk beyliği de Erçift'e kuran e, bir devlettir. Bir kısaca özetler misiniz kimdir Kara Koyunlular? Kara Koyunlar 14. yüzyılda Türkistan'dan İran'a, İran'dan da ...Doğu Anadolu'ya 30 bin çadırla gelen Türkmen aşiretidir. Bu Türkmen aşireti daha sonra beylik haline geliyor. İlk beyliklerden birisi Bayram Hoca'dır. Bayram Hoca'dan sonra Kara Mehmet, Kara Mehmet'ten sonra Kara Yusuf... ...Kara Yusuf'tan sonra Kar Cihan Şah ve öyle gider. Beyliğin kurucusu Bayram Hoca... Er Kara Koyun Delat'ın ilk temelinde çita atmıştır ve ata ve dedelerinin yurdu da hep Erçi'ye olmuştur. Kara Yusuf Tebriz'de, Tebriz'in yakınlarında vefat ettiği zaman cenazesi Ahtacı ve sakbanları tarafından Erçi'ye getirilerek ata ve dedesinin yanına gölmüştür. Kendisine çok güzel ve mükemmel de bir zaviye yapılmıştır. İşte bu gördüğünüz türbe de onun işi Kadem Paşa Hatun kümbetidir ki Kadem Paşa Tarihten öğrendiğimize göre Kara Yusuf kadar yiğit, cesur bir kadındır. Ve o öldüğü zaman da yani sanki Kara Yusuf, Koyunların bir dalı, bir kanadı kırılmış gibi olmuştur. Bu kümbeti de Cihan Şah oğlunun döneminde e, Ruslan Bey yapmış ve bugüne kadar da gelmiştir. Maalesef 23 Ekim 2011 depreminde... Bu kümbet de diğer kümbet gibi zarar görmüş, yıkılmamış ama çatlamıştır. Belki ileride ufak bir sarsın bu kümbet de ortadan kalkacaktır. Biraz önce de söyledim. Bu kümbetin çok önemli bir özelliği var. Türkiye sınırları içinde kara koyunlara ait kitabesi olan tek eser Kümbetin alt kısmı. Bir ecdat mezarının perişan hali. Kümbetin iç kısmı. Mezarlıklardaki tarihi canlık şahitlik yapan o ağaçlar. Evet. Bir kara ağaç. En az 8-900 yıllık ağaç. Bu mezarın sahabelerden İbni Affa Af'a ait olduğu söyleniyor. Bu kitabesine bakılarak. Hatta bazıları bu değil de odur diyor. Çünkü o da çok uzun bir mezar. Bir arada buna da Abdurrahman gazet edildiler. ama ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yalnız bunun İbni Af olduğunu ee, tarihçiler ve okuyanlar eski yazıyı okuyanlar ifade ediyor. Bura ne olursa olsun burası kutsal bir mezarlıktır. Bakın ağaçları göreceksiniz. Hiç kimse dokunmuyor. Asırlık ağaçlıklar var burada. Yüzyıllık ağaçlar var burada. İşte görüyorsunuz. Hiçbirisi de dokunulmamış. koyunları tarihini adım adım gezerek araştırıyoruz ve Haydar Baba köyündeyiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin buralara gönderdiği evet, şahsı. Evet ve artı burada kırılan bir ağaç. ihtiyaç olsa bile götürülmez. Buraya, buraya kutsallık verildiği için. Kutsal bir değer görüldüğü için. Ve gördük burada. Evet. Ama hemen söyleyelim Doğu Karadeniz neresi? Doğu Anadolu neresi? Halen Doğu Karadeniz bölgesinde bizim köylerde yakına kadar o mezarlıktaki ağaçlara dokunulmuyordu. Evet. Hatta her mezarlıkta tarihi bir ağaç vardı. Dalından kırarsanız ocağınız söner deniyordu. Ve maalesef son dönemlerde o asırlık ağaçlar yıkılıp gitti hocam. Evet. evet, araştırmamız tüm hızıyla devam ediyor. Hora, Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi Horasan Eren'i Haydar Baba Türbesi'ndeyiz, Erciş'teyiz. kültürtür, tarihtir, hayattır. Abi hayattır su. Türkiye su cennetidir. Birçok gölümüz var. Van Gölü. Van Gölü'ne dökülen çok sayıda çaydan birisi. Deli çay üzerindeyiz. Önemli bir mevsim vardır. Nisan-Haziran arası. İnci kepalleri Van Gölü'nün sodalı suyundan çıkar. Üremek için, yeni nesiller meydana getirmek için binler, on binler, yüz binler, milyonlarca inci kebali buradan gelir. Bu taşlar üzerinde atlayarak dört kilometre ırmağın içerisine doğru gider. Aynı gün sabah erkenden gidip yumurtasını bırakır ve aynı gün geri döner. O yumurtadan çıkan inci keballeri bu tatlı suda dört beş santim büyüdükten sonra onlar da ataları gibi... Tekrar nehire dönerler. Evet, İlgi Kefali'nin ürediği bölgedeyiz, Erciş'teyiz. Narmanın yolları düz mü meyli mi, yatıyor sümmani yüz mü eli mi, bakın mezarlığa kabri belli mi, Fatiha okuyup selam söyleyin. Narman'dan çıkınca dikilin semaya, ezan sesleriyle girin cumaya, bardızdan geçerken Nihan Baba'ya, onu sevenlere selam söyleyin. Çıldırdadır şenlik uğrayın bari, haber edin Kars'a ozanlar şehri, Osof'ta mudami koca efkari umani saraca selam söyleyin. Burası Erciş bağlı, balık bendi olarak adlandırdığımız e, Erciş Cumhuriyet Başsavcımızın e, işletmesine olan, iş yurdunun daha doğrusu işletmesine olan e, bir yer. E, burası daha çok e, İnci Kefali Festivali'nin öncelikle yapıldığı yer. İnci Kefali'nin göç serüvenin en iyi izlenildi yerlerden birisi. Hatta 111 derenin e, en iyi yeri olduğu için her yıl... Festivalde bunu yaptırır. İzlemeye gelen yerli yabancı turistler de buraya doluşur. 15 Nisan-15 Haziran dönemlerinde gölden gelip buraya doğru giden inci kafaların o göçseli veriliyor, o görsel şöleni burada mükemmel şekilde izleniyor. Aynı dönemde yine Adır adasında bulunan martılar da buraya göç eder. Onlar da aynı popülasyona sahipler inci kefalle. İnci kafalı arttığında martıların da sayıların arttığını görüyoruz. Burası aynı zamanda mesire alanı. Görmüş olduğunuz gibi iki asmalı köprümüz var. Ee, arka taraf geniş bir piknik alanına sahip. Bir tarafımızda da şeker fabrikası var. Halkımızın, insanlarımızın yoğun tercih ettiği, e, ilgi gösterdiği güzel bir dinlenme alanı. Önemli bir tarihi olaya da sahne olur ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun'un elin bir trafik kazasıyla hayata veda ettiği yerdir de Erciş ve Erciş'te Haluk Hocanın vefat ettiği yerdeyiz. Burası herekede başlayan bir hayatın son noktası Erciş. Rahmetli Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun Bey. Harekeden çıktım yola diye yazdığı en son kitabıydı onun o kitap. Ve çok büyük hizmetler yaptı. Talebeler yetiştirdi. Devlet görevli yaptı. En son görevi de Kültür ve Bakan Yardımcısı'ydı. Balazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü törenleri için devlet adına hazırlıklar yapmak üzere buradaydı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin de bir organizasyonu vardı. Bulunduğumuz bu bölgeden Van'a doğru devam ederken, trafik kazası geçirir. Ahlat ileridedir ve Ahlat'tan gelen araç gördüğünüz gibi buradan viraja alamaz ve buraya uçar. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Yani burada böyle bir kaza olsun ve böyle bir kazaya da Haluk Hoca burada kurban gitsin. Gerçekten içimsiz diyor. Bakın olayın olduğu yer. Şuradan çıkıyor araç. Şuraya oluyor. burada takla atıyor. Onun kitabı eşliğinde Haluk Hoca'nın hayatını araştırıyoruz. Haluk Hoca'nın hayatının son bulduğu Erciş Bayramlık köyü yakınlarındayız. Kocaeli'nden tanıdığımız çok değerli bir fikir adamı, ilim ilim adamı, gönül adamıydı. Tabii bu bölgelere de çok ciddi katkıları vardı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun, Ahlat'tan Vana giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Akademik başarılarla geçen ömrü yine bilimsel çalışmalar için yaptığı bir ziyaretten ayrılırken sona erdi. Kazada Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği üç kişi de yaralandı. sonucu vefat ettiği bölge kadar kamuoyu gündemine gelmeli biliyoruz ve buraya planlar dikilmeli. Haluk Çınar'ı çok severdi, Osmanlı'nın sembol acıydı Çınar ve Haluk Hoca'nın vefat ettiği yere, kaza geçirdiği bölgeye mutlaka birkaç Çınar dikilse Haluk koca'nın ruhu da bu bölgede yaşamış olur Harik Hoca'nın o çınarları çok sevmesi ve çok sevdiği çınarlarla vefat ettiği yerde çınardan da yaşayacağız olması da önemlidir. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Harik Hoca'nın vefat ettiği yere mutlaka bir kaç çınar ağacıdır. hayatlar vardır çok kısa zaman dilimi içerisinde çok şeyler yapar o isimlerden birisi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız merhum Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun Bey ona vefa borcumu ödemek için çok şey öğrenmiştim ondan onun hayat serüvenini harekeden çıktım yola kitabını alarak takip etmeye başladım ve kaza geçirdiği Erciş yakınlarındaki bölgeye geldim. Ama bulunduğumuz yer çok önemli Haluk Hoca'nın hayatında. Zira burada bulunduğumuz bu yerde son açıklamalarını yapmıştı Haluk Hoca. Rahmetle, minnetle, şükranla arıyoruz kendisini. Yeni gençler gelecekler ve biz gençleri, bu gençleri Türk milli kültürü açısından bu önemli sahaları, görmelerini sağlayacağız. Tarih alanların içinden gelen birisi olarak. Arlata her sefer, her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Değerli izleyenlerimiz, bir devre Alem programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve Erciş, Van Gölü sahili, Kubbetül İslam ahlat ve Anadolu'ya kapıların açıldığı yer Malazgirt. Evet sizleri Erciş'ten programımıza son noktayı koyarken Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız kısa bir belgesel görüntülerle Malazgirt'e gidiyoruz. Yıl 1071 Ağustos'un 26'sı